Merhaba profesyonel koç Seleker. ben Mavi Kadın'da nasıl başardığında yeni bir konukla sizlerle beraberim. Bu konumda da yine çok renkli bir konuk geçmişte birçok şey deneyimlemiş, şu an geldiği noktada onları harmanlayarak hayatına uygulayan biri ve o kendine yolculuk insanı diyor. Bunu ben anlatmayacağım, kendisi anlatacak. Çok güzel bir, e, onun için tanımı var ve ben de ona şimdi sormak istiyorum. Lügen Sarı Çiçek bizimle beraber. Lügen hoş geldin. Hoş buldum Ersen. Ee, şimdi böyle yolculuk insanıyla e, başladım ve tabii ki ben biliyorum ama merak ediyorum. Yolculuk insanıyla neyi kastediyorsun? Artık ben çünkü kendime etiket buldum. Kendimi böyle lanse edebilirim <gülüyor> evet, evet. demiştim. Evet evet etiket Yolculuk buldum. insanı. <gülüyor> e, kapsayıcı. Yani ilk kelimem bu, kapsayıcı. Yaptığım bir sürü şeyi anlatabilecek e, ama detaylı böyle her şeyi tek, tek anlatmaktan yorulmuş bir insan var. Çünkü dediğin gibi çok çeşitli şeyler yaptım. E, her birinin etiketi farklı gibi duruyor. E, bunların hepsini yan yana koyunca bana göre çok tatlı olmuyor <gülüyor> benim açımdan. E, dolayısıyla hepsini kapsayıcı, hepimizin bir yolculukta olmasından dolayı yolculuk insanı. Peki ne var onun içinde? Hı, yani... İşte o kısmı. <gülüyor> Çünkü birine yolculuk insanı dediğin zaman... Nasıl oluyor mesela hani Şöyle bakıyor mu sana yolculuk insanı nasıl yani diye. <gülüyor> yolculuk insanı nedir diye. Yani şöyle aslında yolculuk insanı ya da yolculuk insanları ilk olarak şöyle düşünülüyor. Seyahat işte şeyi hesabı gibi düşünülüyor. Yolculuk deyince fiziksel yolculuk çoğu insanın aklına gelen. Sonra biraz konuşunca ha tam böyle bir taraftan bakıyormuşsun gibi oluyor ve o zaman anlaşılıyor. Bence kişiye göre tarifi değişir. Hani hepimizin yolculuğu farklı ya. Ben yolculuk insanı dediğimde senin için ne? Ayrıdır eminim. İşte benim için farklı bir şey. Ben kendi yolculuğumda ilerlemeye niyet eden, işte kendimi geliştirmeye niyet eden, bununla ilgili adımlar atan bir insanım. Bu bu kadar hani böyle diyebilirim. <gülüyor> Peki ben birçok şey yaptığını biliyorum. Lügen. Ee... Kitap yazıyorsun, yakında çıkacak. Evet, evet, ben de merakla bekliyorum bu arada <gülüyor> kitabını. Ben e, onunla beraber koçluk oyunları yapıyorsun. Hı. Bizim Düğenden ortak noktamız doğa aslında. Onun da bir e, koçluk e, geçmişi ve yaptığı koçluk var. Biraz da bir sen farklı yapıyorsun. Evet. Onu da soracağım. E, geçmişten gelen işte mimarlığın var vesaire. Şu anda bunları onların, bütün bunları sarma anlıyorsun. Oh, çok geriden başlamak. Mimarlık iyi bir yer bence. Mimarlıktan başlanabilir. E, mimarlık kısmı tasarımla zaten hani orada başladığım bir nokta. Orası bana neler kat Tek tek böyle kısa kısa gideyim istersen. Mimarlıkta işte çizim kısmı, renkler, e, üç boyut, e, program kullanma gibi şeyler öğrendim haliyle. Mimarlığı ne kadar yaptım? Az bir süre çalıştım. son çocuk mobilyası tasarladım ben. Kendi markamı kurmuştum. E, ondan sonra buraya nasıl etkiledi dersen, Tasarım kısmında ve diğer taraflardan bakma kısmında. Aslında koçluk hani diğer yerlerden bakabilmektir ya bir yandan da. Şimdi bugün fark ediyorum ki mimarlık da aslında üç boyut anlamında da baktığında daha görsel de olsa. Hani koçluk daha belki düşüncesel kısımda ama mimarlık da görsel kısımda bunu sağlayan bir araç. Bugün hani nasıl bir katkısı olduğunu buradan da bir görebiliyorum. Onun dışında da programlar işte o sayfalarda yaptım video olsun, görsel tasarımlar olsun hepsini çok kolaylıkla yapabiliyorum. Bu da mimarlıktan gelen yine işte Photoshop gibi bir mesela programı kullanabilmem sayesinde oluyor ve görselimin de fena olmadığını düşünüyorum. Yine oradan gelen bir alışkanlık belki de. Bunlar çok katkı sağladı. Sonra menajerlik, e, ne yaptım düşündüm hepsini satış pazarlama, e, sosyal medya yönetimi, yine başka hesaplara destek oldum, kafe işletmesi gibi bir sürü farklı alan var. Hepsinde aslında kökende Tasarım, insanlarla ilişki, sohbet, yani baktığımda hepsinin kökeninde bunlar var. Bugün de koçluğu da en son olarak hepsini aslında toparlayıp senin de dediğin gibi yolculuk insanlarını oluşturmuş oldum. Peki şeyi merak ediyorum yani, hani aslında sen en yukarıda onları birleştirdin hı hı. Lügen ve dedin ki içinde insan var, iletişim var, hı hı. paylaşmak var, tasarım var. Bütün bunları. Peki o yolculukta nasıl karar verdin? Yani işte mimarlığı bıraktın. Hani kendi markan vardı, tasarlı. Nasıl menajerliğe geçtin? Eyvah. <gülüyor> Şimdi hatırlıyor musun de. <gülüyor> Yöneticilerle hani ağırlıklı çalışıyorum. Hı -hı. Yönetici koçluğu yapıyorum ama aynı Hı -hı. zamanda üniversite öğrencilerini kariyer koçluğu Hı -hı. da yapıyorum. Yani onların kendilerine uygun mesleği bulması, işi Hı -hı. bulması, işte değerleriyle güçlü yöneliyor, bir şey bulması çok anlamlı. O yüzden Hı -hı. merak ediyorum. yani. Böyle gittim. Sonra Hı -hı. işte sanatçı menajerliği. Evet çok savrulan kafe işletmeciliği. <gülüyor> yani bu bunlar nasıl oldu? Onu merak ediyorum. Şimdi onu ben de merak ediyorum. <gülüyor> ya ben şöyle diyorum e aslında çok savrulduğum çok uzun seneler var. Yani önüme geleni değerlendirerek gittim ben. Yani aslında evet mimarlık yapmayayım o zaman kafe işletim gibi bir bilinçle değil de önümde mesela ne vardı? İşte şu seçenekler vardı. Örnek veriyorum. Bizim bir dükkanımız vardı. onun değerlenmesi işte kira durumu yoktu. Ne yapalım? Kafe istiyordum. Hadi bir deneyelimle Oldu. Menajerlik dediğin kısım müzik benim hayatımın zaten bir parçası. Şan dersi aldım, keman dersi aldım. Yok ya yani olmuyor ama ama. <gülüyor> <gülüyor> Zorlamada gerek yok ama bir yerinde olmalıyım, nasıl bir çözüm bulurum? Menajerlik dediğim nokta oydu, yani çözüm buldum kendim diye. müziğin içinde olayım diye menajerlik yapmaya başladım. O da aslında yine mimarlıkla ilgili bir firmada çalışırken patronum müzisyendi, oradan başladım. Yani hepsi çok iç içe denk gelerek bazen seçimlerin bazen önüme geleni değerlendirmemle giden, bir yolculuk diyebilirim. Ta ki koçluğa kadar yani. Orada da biraz savrula savrula koçlukta toparlanma gibi düşünüyorum ben bunu. Sanki böyle anlattıklarından da şunu hissettim Lügen, ee, gelen duruma esnek bir yaklaşımla hı hı. E, olaya bir duruş. Hı hı. E, sonrasında onu kendisiyle bütünleştiren, kendisini uygun taraflarıyla hı hı. E, bir araya getiren bir Lügen var. Çok tatlı söyledi. Şaşam ben böyle düşünmüyorum. Hep şey gibi düşünüyordum ben. Savruldum, seçeneği elimde tuttum ve ona göre yönlendim. Yönlendirilmiş gibi hissettim çok uzun süre. Senin baktığın yer işte başka bir yer. Sen de diyorsun ki esneklikle karşılayıp aslında devam etmişsin. İşte bakış açısı bundan önemli. Peki mesela şu an baktığında hangi bakış açısı sana daha yakın geldi? Şöyle, şimdi bugünkü yerden baktığımda aslında kökenimde özümdeki şeyleri hep tırmaladığımı kaşın... Kaşıldığımı bir şekilde fark ediyorum. O kadar da savrulmak değilmiş. Aslında kendi yolunu bulmak için denemişim ben. Yani kendime uygun ne var diye hep araştırmışım, araştırmışım ve şu an o yüzden daha kendi yolumda hissediyorum. Şimdi mi fark ettin Ligen bunu? Bu an için mi söylüyorsun? Kısa bir süre önce fark ettim. Yani senin söylediğin şöyle esneklik tanımını koymamıştım kendime. Hı. Hani onu şu anda senin söyleminle bir pekişti ama onun dışındaki o kendini tanımayla ilgili aslında bir... Mücadele verdiğimi bundan işte bir sene önce falan daha çok fark ettim. Çünkü dış etkenlerde çok var ya yani. insanların söyledikleri ben kimim, hangisi bana doğru, değerlerime ne kadar uyumlu, değerlerim neler. Yani bunlar hep süreç ağlı, koçlukla itibar. işte yine söyleyeceğim koçluk benim için çok kilit bir yerde. Koçluktan itibaren bunları fark etmeye, aslında bu benim değerimle uyumlu değilmiş diye ben bu işten çıkmak istemişim. Bu aslında başarısızlık değilmiş, bana uymuyormuşu o zamanlardan itibaren keşfetmeye başladım. Yani aslında koçlukla beraber daha net gördüğünü evet, anlıyorum. Evet. Yeni yeni gördüm o zaman aslında. O görmeye başladım diyeyim. Daha net değil. Ondan önce Hı -hı. bende o şeyler hiç yoktu. Yani tanım değerlerimle falan hiç çalışmamıştım. Bilmiyordum. Peki şeyi merak ettim. Hani dedin ya tırmalamak. Hı -hı. E, onu nasıl yorumluyorsun? Çünkü hani başkaları çok, hani çok çalışmak lazım. Çok çaba sarf Hı -hı. etmek gerekiyor. İşte şartları zorlamalısın. Hmm. Gibi böyle hani şeyler de var ee, bir şey yeni başlarken ya da işte kendin uygun bir şey ararken sen oradan baktığında hani bu tırmalamayı nasıl e, yorumluyorsun? Ya benim açımdan o tırmanma, savaşma gibi bir şey değil. Mücadele etmek. İkisinin arasında fark var bana göre. Çünkü hani akışa ters bir kürek çekme olayı çok yorucu. Yani çabalama, çabalama, çaba, Emek vermek başka bir şey benim açımdan. Çalışmak her zaman gerekiyor. Yani kendine uyumlu bir şey de bulsan. Aa uyumlu buldum o zaman çok rahatlıkla yolum açık ilerleyeceğim. Öyle bir şey yok. Hep çalışmamız gerekiyor. Bu net. İstikrar hep gerekiyor. Emek hep gerekiyor. Ama sevdiğim bir şeyde olduğunda bunun yoruculuk şeyi bence daha azalıyor. Ya yani tatlı bir yol zorgunluk oluyor. Öbür türlü kendimde olan şey şuydu, başkalarını elbette bilemem ama bir huzursuzluk hissi içeriden. Yani bir şeyler yapıyorum, para kazanıyorum ama içsel olarak bir tatmin değilim. Bir şey var yani beni sıkan bir durum var. Bunu keşfedemiyorum. Sıkıntı yaratıyor bu bana. Hani Onu anlamlandıramıyorum. Anlamlandırdığımız her şey daha rahatlamamızı sağlıyor ya işte o noktalar benim için keyif noktaları. Anlamlandırma üzerine. Sen şimdi söyleyince mesela etrafta çok hani karşılaşıyorum bana gelen danışanlarımdan Hı -hı. da görüyorum. Hep böyle bir içte bir huzursuzluk Hı -hı. duygusu var. Evet, Hani bir şeyler yapılıyor, hayat devam ediyor ama hiçbir şeyler rahatsız ediyor onları. Hı -hı. Şimdi sen hikayende bahsederken dedin ki benim de vardı içimde bu huzursuzluk, Hı -hı. o rahatsızlık hissi. Peki ne oldu ee, ve sen bu huzursuzluk, rahatsızlık hissinden kurtuldun? Koçluk çıktı karşıma, <gülüyor> benimki öyle oldu yani çünkü ben bir işte çalışıyordum, bir maaşım vardı, boş kaldığım zamanlar kitap okuyordum ama böyle bir işte diyorum ya katkı sağlama durumu yok yani çalışıyorum para kazanıyorum. Benim anladığım anlamda bir katkı sağlama durum yok. Ben insanlarla daha temas etmek istiyorum. <gülüyor> o yüzden de araştırdım ne yapabilirim diye bununla ilgili. Zaten psikolojiyle ilgili kitaplar okuyorum ama klasik psikoloji eğitimi başka bir şey. Bir üniversite var zaten benim için o sınav travmatik bir durum. <gülüyor> dedim ki yok psikoloji olmaz şu an değil diye baktım sonra koçluk çıktı karşıma. Ne olduğunu araştırınca <gülüyor> dedim ki tamam bu benlik bir şey çünkü ben daha rigidim. Eskiye göre çok daha esneyim, çok daha rigidim, çok daha katı taraflarım vardı. Bunlar beni zorluyordu. Kendime ait olmayan bir şeyleri hissediyordum ama biraz önce dediğim gibi tanımlayamıyordum. Sadece rahatsızlık olarak çıkıyordu. O yüzden değerlerle çalışmak çok önemli. Sen hani bununla ilgili atölyeler yaptın, ben de katıldım biliyorsun. Evet, evet. Değerler benim için en önemli konulardan biri diyebilirim. Değerler, sınırlar, bunlarla ilgili çalışmak gerçekten hayatı kolaylaştırıyor. <gülüyor> Peki dedin yani ya, böyle çok rigidtim. Evet. şimdi bu, yani esnek oldum. Peki o hmm. geçiş nasıl oldu? Yani hani insanın bir mizacı var, hmm. e, hatta seninle de onu çalışacağız. <gülüyor> evet, onu da bekliyorum dört gözle. Evet, Lügen'e ben <gülüyor> mizacıyla ilgili bir çalışma yapacağım. E, onun mizacını biliyorum ben tabii, onun üstüne Hı -hı. konuşacağız. Böyle koştuk e, seansın niteliğinde. E, şeyi merak ediyorum yani hani insanlar şöyle söylüyorlar, benim mizacım belli. Hı -hı. Hani böyleyim. Hı -hı. Sen de kendin doğru ciddi fark ettin. Sonra dedin ki esnekliğe geçtim. Hı -hı. Bu nasıl yaptın? Şimdi bir kere adım olarak işte diyorum ya sana içsel bir şey varmış zaten. Yani ben değerlerin değiştiğine inanmıyorum. Sadece bilmiyoruz o değerleri. Değerlerimizi zannediyoruz belki bir şeyler yaşıyoruz ama aslında uyumlu olmadığını fark ettiğimiz noktada bir şeyler çelişmeye başlıyor. Benim de, özgürlük mesela benim bir değerimmiş meğer. Ama benim e, yetiştirilme şeklim kendi işte düşünce kalıplarımda özgürlük mü? Özgürlük deyince çok çılgın, i̇şte, e, abuk sabuk şeyler yaşayan biri falan gibi benim hani e, küçükten beri aklımda böyle bir kalıp var. Ama hayır yani. Benim kesinlikle kendi alanıma ihtiyacım var. Kesinlikle başka şeylere ihtiyacım olduğunu yavaş yavaş yine soracağım. Yine koçlukla itibaren yani o değerler çalışmasıyla e, keşfettim. Ama hiç içimde olmasaydı adım atar mıydı? Nasıl atardım bilmiyorum. Yani o eksiklik beni motive etti. Yani katkı sağlama tutkusuyla başlayan bir şey. Bu katkı sağlamalıyım kısmı beni motive etti. Ve bununla ilgili de karşıma çıkan araç koçluk oldu. Ondan sonra zaten farklılaşmaya başladım. Şimdi mesela sen söyleyince merak ettim Dedin ki içimde vardı. Orada bir ses vardı. Vardı. Bastırılan. <gülüyor> Bastırılan bir ses var. Birçok insanın içinde o ses konuşuyor. Evet. Ee, tabii evet. hani iki farklı ses var biliyorsunuz. Evet. Konuşuyoruz biz. Biri bir aşağı çeken, biri işte yukarı çeken. Evet. Peki sen o sesi dinleme gücünü nasıl buldun? Ona kulak vermeyi ve o yolda gitmeyi nasıl buldun? Çok uzun süre dinlemediğim için dinleme gücünü buldum muhtemelen. Yani artık bir yerde... Hani bence herkesin bir noktası var. Yine ona rağmen dinlemeyen de var elbette ee, ama belki mizaçla ilgili olabilir mi Ben çok uzun süre kendime biraz önce de söyledim ya çok da ait olmayan, savrulduğum, önüme gelen şeyler üzerinden seçimlerle ilerlediğim bir yoldaydım aslına bakarsan ama o zaman yaşadığım şeyler özel hayatımda dahil böyle hepsi bir anda çok fazla üstüme gelip hiçbirinin bana ait olmaması hissiyle bir artık hani dip dolup bir çıkma ihtiyacı olur. Ya. Onu nasıl tanımlarım bilmiyorum. Tanımlaması çok da kolay bir şey değil. Nasıl cesaret ettin dersen onu da bilmiyorum. Ama katkı benim için tekrar söylüyorum çok büyük bir motivasyon aracıydı. Yani insanlar ve katkı. Bu. Yani işte bu mesela anlattıklarından duyuyorum insanlara e, faydalı olma, paylaşmak evet. ve katkı değerlerini. Evet. Aslında birkaç kere de vurguladım evet. orada da var. Peki şu anki hayatında dedin ki ben buldum burası. Hı hı. Hani sen savruldum dedin, hı hı. onları biriktirdin, koçluk evet. noktasına geldin ve burası evet. dediğini çok net ifade evet. ediyorsun. Burada hangi noktalarda birkaç şey söyledim ama kendini bulduğunu düşünüyorsun? Koçluk yani burası, da... evet burası hı. için. Hani, evet burası dedirten şey ne sana? Özgürlük mesela hissediyorum ben burada. Benim için bu çok önemli. Paylaşım kısmı var. Koçluk dediğin şey diğer yerlerden bakmayı sağlıyor. Esneklik var. Zaten esneklik, özgürlük, güven. ya Bunların hepsi bana göre çok iç içe geçmiş şeyler. Kendime karşı olan değer. Değer artışını hissettim. Yeterlilik, o kadar fazla pozitif şey var ki bunun altında. Ve katkı sağlamak için kendimi geliştirmem gerekiyordu. Koçluk'ta mesela en duvara tosladım, bunu da çok anlatırım. Birinci modülde duvara tosladım. Yani katkı sağlamak isterken kendime bir soru bile sormamış, <gülüyor> hiçbir katkı sağlamadığımı fark ettim. Ve sonra kendime dönmeye başladım işte. Kendimle ilgili ne yapabilirim, kendimi nasıl daha yakından tanıyabilirim. Ve ondan sonra da... Devam ediyor böyle. Yani o kısımlar önemli. Yani gelişimi de sağlayan bir şey. Gelişim benim için mesela artık vazgeçilmez. Yani hep bir şey yapıyor olmak beni çok iyi hissettiriyor. Çok özgür, çok esnek, çok özgün, yaratıcı. Bunlar da önemli. Yani yaratıcılık da benim için çok kıymetli bir değer. Hepsi içinde var bence. Şimdi senin söylediğinden anlıyorum. Hani insan önce kendine ben kendime evet. bunu yapmıyormuşum ya da kendime... Farklı şeyler yapıyormuşum, hak etmediğim şeyler yapıyormuşum. Evet. Ee, yanılıyor muyum? Hani bu bilgisayar olarak da var zaten insanlar dışarıya nasıl davranıyorlarsa misli misli olarak kendilerine hatta çalışmalar var bununla ilgili evet. belki on katı kendine daha fazla öyle davranıyor. Birine öfkeleniyorsa aslında kendine öfkesi evet. çok daha yüksek. Evet. Ve senin için de ilk temel modüldeki o birinci modülde hemen <gülüyor> bir aydınlanma olmuş. Peki şeyi şu anki olduğu noktada sen nasıl bir katkı sağlıyorsun insanlara? Şöyle yolculuk insanlar işte Instagram sayfası aslında buna ilk araç vesile olan orada... Okuduğumu, dinlediğimi, yazdığımı paylaşıyorum. Paylaşım zaten benim için katkıdır. Her zaman bunu söylüyorum. O evden eve muhabbetler de bir katkı aracı. Sohbet ediyoruz karşıdakiyle. Onun yolculuğunu dinliyorum. Başkaları dinliyor. Ondan küçücük bir şey çıkarıyor. Zaten sohbet katkıdır. Mesela şu anda yaptığın şey senin de bana bir katkı sağlaman. Karşılıklı bir katkı. Onun dışında oyunlar oynuyoruz bazen. İşte sorular soruyorum Instagram üzerinden. Bir de o oyunları derinleştirdiğim atölyeler var. O da bir katkı aracı. Bunların neyse de bol bol oyun oynars. Hep oyun oyun diyorum. Seviyorum oyun oynamayı. Sen aslında böyle koçluğu daha hani geniş kitleye yaymaya çalıştın, değil mi? Daha içine oyun da kattın, eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyorsun. Orada ben de Lügen'in bir şeyine katılmıştım, yol oyununa katılmıştım. Böyle sorular sordurmaya çalışmıştım katılan kişilere ve benim de gözlerim çok zorlanmış olduklarıydı mesela soru sorarken. Evet. Sence niye bu kadar zorlanıyorlar insanlar? Tabii sen orada bazı kurallar varmış. <gülüyor> Neden dersin? Yani... yani çok basit sormak geliyor. İnsanları soru sormak çok basit geliyor. <gülüyor> ee, ama sen daha farklı şeyler söylüyorsun orada tabii ki koştuktan dolayı. Sence niye zor geliyor insanlara? Şöyle aslında zor bence zaten. Yani o kadar da kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama soru sormaya başladıkça... Daha hayatı oyun gibi görmeye başlayabiliyoruz. O yüzden ben bunu bu kadar hani hayatımıza katalım istiyorum. Çünkü hep diyoruz ya diğer yerleri görmek önemli. Tek bir saçanık olduğunu düşündüğümüz noktada İnanılmaz sıkıntıya giriyoruz, kaygı, endişe gibi bir sürü şey hissedebiliyoruz ama diğer alternatiflerin olduğunu görmek hepimizi rahatlatan bir şey, çözüm bulabiliyoruz. Dolayısıyla hani o soru bir de cesaret gerektirir gibi bir durum. Çünkü cevap da gelecek ya, ona bakarsan koçlukta şu var, soru sormak değil sadece. Şimdi soru sordumuz, kendimize sorduk öyle düşün. Cevap vermekten kaça da biliyoruz. Koç niye var? Bazen niye destek gerekiyor? Onu odakta tutmak için gerekiyor. Çünkü hepimiz kaçma potansiyelimiz. Yani sırf soru sormakla da iş bitmiyor aslında. Ama soru sormak bir adım. Neden zor dersen cevaplaması da zor. Bir de alışık değiliz. Soru sormaya alışık mıyız? Ben yeni yeni alışıyorum. Yani o kadar her şeye farklı yerden bakmaya da alışık değiliz çok fazla. O yüzden koçluk çok önemli. O yüzden herkese koçluk deyip bu oyunları yapmaya çalışıyorum. Yani o bireysel de kalmasın. Bireysel görüşme herkese ulaşmayabilir çünkü. Peki mesela sen şimdi konuşurken bir anda aklıma gelsin. <gülüyor> Sence soru sormak mı zor, cevap vermek mi zor? <gülüyor> İkisi de. <gülüyor> ee, şöyle nasıl sorduğuna ve nasıl cevap verdiğine göre değişir diyeceğim burada da. Çünkü evet hayır sorusu sorabilirsin. İşin içinden sığdırabilirsin, Kolay bir soru sorarsın daha yüzeysel. Cevapta da vermek cevabı verirsin. Cevaplamış olursun. <gülüyor> Yani aslında yine şey baktın, <gülüyor> geniş açısıyla baktığını fark ediyorum. Birçok alternatifi değerlendirerek aslında. Değişik cevap... çünkü hepimiz değiştiyiz. Oradaki olay ne? Yani soru ne? Cevap hangisi? Soru hangisi? Ona göre de değişir. Yani bu kısmımızı çok seviyorum. Yani her şey farklılaşabilir, her şey değişebilir. Her şeyin öbür tarafı var. Tam da aslında onu söyleyecektim. Çünkü ben de hani görüyorum sayfanda. Hep bir şey. <gülüyor> burası var ama bak burası da var. Var, evet var. Gibi bir şeyin var. Ee, paylaşımların hani <gülüyor> o paylaşımların altındaki şey ne güdü ne yani hani ben <gülüyor> kendimi hatırlatmak <gülüyor> oradaki şeyin ne yani hani amacın ne diyeyim ya da başka yerlerden bakmak evet ama yine en başta kendime hatırlatmak bunu Hı. çünkü ben bunu kendimde pratik etmeye çalışıyorum en başta ben orada yani yaptığım her şeyi aslında mesela kitapta öyle e, koçlukta öyle en başta kendimle ilgileniyorum o eğitimde birinci modülde hissettiğim şeyi devam ettiriyorum ben. Hani başkasına sırf katkı sağlar, başkası soru sormayı öğrensin değil. Onlar soru sorarken ben onlardan soru çalıyorum zaten. Yani öyle bir şey bu. Çünkü karşıdaki insan acayip güçlü soru sorabiliyor. Koç olması gerekmiyor. Öyle bir yetenek, öyle bir şey, öyle bir içsellik o anda çıkıyor. Vay diyorum, çok iyi sordu. Benim aklıma gelmez Yani olabilir bu sonuçta. Hmm. O yüzden en başta kendime o diğer tarafı da var, Rügen. Hatırla. Hatırla Lügen. Hmm. Diğerleri de hatırlasın. Hep birlikte hatırlayalım gibi devam ediyor. Ya aslında hani oradan da alıyorum <gülüyor> diyorsun aslında. Kendinde ondan besleniyorum. Tabii de. ki. Tabii. şeyi söyledin ya hani bazı siteden hani çok etkili sorular soruyor. Hı -hı. Sence bunun arkasında ne var? Hani bazı kişilerden ya çok etkili sorular Hı -hı. sorabiliyorlar. Derinlik, mizahç, kendini geliştirme yani illa bir eğitim alması değil ama bir şeyler verdiğinde daha fazlasını hemen verebiliyor. Ona uygunluğuyla ilgili olduğunu düşünüyorum ben bunun. Derin olduğunu düşünüyorum. İyi dinleyen biri olması gerekiyor. Kendi özelliklerinde bu ola geliştirilebilir belki ama bazının yani hepimizin mizacı farkı sonuçta. Kendi özünde olan şeyler olabilir. Dolayısıyla küçük bir şey gösterdiğinde hemen çıkarıyor olabilir. Bazısında daha çok çalışması gerekebilir. Aradaki fark o. Yani temelde gördüğü şey derinlik diyorsun. Derinlik, objektiflik gibi iyi dinleyen biri olması. Bunlar önemli. Bunlar herkesde olmuyor. Ben Hı. de geliştirmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu yol yolculukta zaten gelişimle devam ediyor. Aynen öyle. Peki şey merak ediyorum. Yani hani böyle farklı şeyler denedin, geldin ve buraya dedin ki ya hani burası. Ben Aha. burada hem kendimi besliyorum. Evet. Hem de aslında katkı sağlıyorum evet. dedim. Böyle bir baktığın zaman yolculuğuna. Sence? Kendi adına tabii ki. Hı hı. Neyi başardın? Hani en çok evet ya bunu başardım. Şunu başardım dediğin ne var sence? Birçok vardır eminim öyle hemen aklına gelen ne var? Ya bu kadar e, kendi hepimizin farklı yetiştirme tarzı var. İşte gördükleri çevresi, kültürü, değeri farklı. Hı hı. E, kendime ait olmayı bulmayı bulmayı başardım diye düşünüyorum. Şimdi yani tanıdığım kadarıyla tabii çok iddialı bir yerden girmeyeyim. Hani ne kadar tanıyoruz kendimizi o çok ayrı oralara hiç girmeyeceğim. Ama kendimi tanımaya niyet ettim ve bununla ilgili e, adımlar attım. Benim için bu çok büyük bir şey. O diğer fiziksel olan başarılar okullar falan ziyade kendime yaklaşmak kısmı benim için büyük başarı. Her şeye rağmen e, diğerlerinin sesini kısmak, e, devam etmek... Bazen çıkıyor, yine de bazen kısmak, açıldığında başka yolları bulmaya niyet etmek ve bulmak benim için büyük başarı. Peki, yani kendini bulmak ne demek senin için? Kendine yaklaşmak daha doğru galiba. Yani Benim için hep bulmak çok iddialı gelen bir şey, e, terim olarak. Kendine yaklaşmak aslında yine kökende. Hep aynı şeylerden bahsediyor gibi olacağım ama benim değerlerle çok uyumlu bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Yani gerçekten ne istiyorum, ne kadarını biliyorum, kendimi ne kadar biliyorum. Hı hı. Yaptığım şeyden ne kadar keyif alıyorum? Gerçekten ben mi keyif alıyorum? Başkaları için mi yapıyorum? Kendim için neler yapıyorum? Hani biraz buralara böyle bakmak, yaptığım şeyden haz almak, o iyi hissetme noktası. Ha, tamam ya yani o akışta kalmak mesela benim için çok kıymetli bir şey. O yaptığın şeyin hani e, o doyum bambaşka bir şey ya. Bunu hissetmek zaten aslında bence kendine yaklaşmak demek. Hı. Peki şimdi şeyi de merak ettim. Bazen danışanlarımda da duyuyorum. E, Hani kendine yaklaşmak dedim. Bunlar bana, bunlar gerçekten bana mı ait yoksa bunlar bana yüklendi mi? Hangi kısmı? Çok Şöyle hani dedi ya ben kendime yaklaşım. Ha -ha. Aslında yapmak istiyorum, benim değerlerim ha -ha. ne dedin? O tarafa yöneldiğini söyledin. Ha -ha. Ee, gerçekten de onları bulduğunu anlamanı sağlayan şey neydi? Çünkü diğer taraftan da aslında içinde doğduğumuz toplum var. Hı hı. Aldıklarımız, yüktirdiklerimiz, evet. <gülüyor> yüklendiklerimiz. Evet. Çünkü ben senin meslek seçiminin de böyle olduğunu biliyorum. Evet, yani evet. E, işte bir taraf e, tıp derken evet. bir taraf mimarlık evet. diyordu annen ve baban. Evet. Dolayısıyla bir mimarlık tercihin vardı. Hı hı. Burada hani kendime yaklaşmak noktasında o yüzden onu merak ediyorum senin adına. Neydi peki? Hani, evet ya ben kendime yaklaştım. Hı hı. Bunu nasıl anlar insan? Şimdi şöyle o kısmında hemen söyleyeyim. Mimarlık tıp kısmında aslında annemle babamın söylemesinden ziyade benim o kadar fikrim yoktu ki onları diyorum ya önüme geleni değerlendirme. Böyle önerileri vardı tam yazayım dedim. O kısım öyle hani yoksa bazen çekiştirme de oluyor. Bizde öyle bir şey yoktu hani mimarlık oku falan bir durum yoktu. Onun dışında biraz önce söyleme o içsel olarak tam bir rahatsızlık hali var demiştim ya araştırmama vesile olan kısım. Burada da tam tersi içsel olarak rahatsızlık hali var. Bunu böyle tanımlayabilirim. Yani böyle şey diyorsun ki e, iç sesim. Evet evet çok derin belki söylediğim şey çok somut değil biliyorum. Soyut bir şeyden bahsediyorum ama içsel olarak o e, benim için huzur hali. İçsel olarak o tamlığı daha hissetme hali. Çok duygudan gidiyorum şu anda ya somut tarif edebileceğim bir şey değil bu benim. Hı hı. Ben de bazen danışanlarımdan mesela hani şey anlıyorum nasıl hissediyorsun sen seans sonunda. Benzer şeyleri duyuyorum yani hı hı. daha hafiflemiş hissediyorum. Evet. Şimdi huzur hissediyorum, Hı -hı. Ya da sanki bulut gibi hafiflemiş gibi Hı -hı. hissediyorum. Sanırım biraz daha sezgisel bu değil mi? Bence Liga, öyle. Bence öyle? öyle. Evet, benimki öyle en azından, ben öyle tanımlayabilirim. Hı -hı. Peki Lügen şeyi soracağım, senin evet bir şeyin var. Ee, hani yolculuk insanı diye kendini özdeşleştirdiğin içini doldurduğum bir tanım var. Hı -hı. Fakat böyle geçmişe bakıp her konuğuma soruyorum, bütün o yaşadıklarını düşündüğün zaman. Buraya bu yolculuğa bir isim versen, Aha. kendine yolculuk insanı diyorsun ama evet. o yolculuğa bir isim versen ne olur? Onu düşündüm bir tık çünkü izledim böyle buradan hemen böyle <gülüyor> samim bir şekilde yaklaşayım sana ama böyle oturup da ne olabilir diye uzun düşünmedim. Çok hemen çıktı, Luna Park geldi benim aklıma direkt. Hmm. Sonra benim yakın arkadaşlarım Lulu diyorlar bana. Sonra düşündüm, değiştirdim, Lulu Park diyorum. Çünkü oyun, park bazen korku tüneli ama çok renkli. Bazen ürkütücü ama geliştirici yerleri var. Eğlenceli, müzikli. Bence bu. <gülüyor> Eğlenceli, renkli bir çok şey var yine içinde. Var var. Yani var. Korku tüneli de var ama işte. Bazen de öyle bir şey oluyor. Bazen tehlikeli bir şeye giriyorsun. Yani her şey bir, çok oyuncaklı bir yer ya orası. Ha. O yüzden benim yolculuğumda da bir sürü oyuncaklar oldu. Olacak da. Yine olacak. Bakalım neler olacak. Ben merak ediyorum. Hayır, artık meraktayım. Ne olacak? Neyle karşılaşacağım? Neye dönüşecek? Heyecanlıyım. Peki, <gülüyor> yani eğlence kısmını anladım ama korku tüneli ne, ne ifade ediyor? Ben yani korku orada. tüneli şöyle. Ayağına takılanlar yine olacak. Yine zorluklar yaşanacak. Çünkü olmadan olmuyor bu. Ama artık hani korku tünelin içinde şeyler vardır ya bir de böyle bir bir şeyler vardır. Bana şirin geliyor onlar ama tatlı korku tüneli ama çocuk korku tüneli benim için o yani korku dediğim. O tatlı şeyleri de görme hali, onların renkli olma hali, Kork negatif şeyler olacak ama bunu dönüştürme hali seviyorum. Ya onu de... inkar etmeyi sevmem. Hani hiç olumsuz bir şey Öyle bir şey yok çünkü hayatta. Zorlanacağız, çalışacağız. Bir şeyler olacak ama ne yapacağız bakalım? Hmm, daha bütün sen. <gülüyor> Şimdi o zaman son soruyu soracağım. Peki. Dedin ki hani önceki programı izledim, Hani bunu düşünmüştüm dedin o yolculuğa bir evet. isim versen diye. Bir... <gülüyor> Ekstra bir şey geliyor. <gülüyor> sence buradaki sohbetimizi, sohbetimizi kendi adına böyle <gülüyor> anlattıklarına ilgili bir isim versen ne olur? Sohbetimizde bir isim versen ne olur? Gökkuşağı. Peki. Bak yine renkler geldi, evet. görüyor musun? Evet. Renkler, siyah evet. çok giyinen biri olarak meğerse renklerini ne kadar seviyormuş? Daha çok sorular geliyor aklıma. Farkındayım. Yok farkım. gözlerin hani ışıl ışıl farkındayım. Evet, evet. Ama bunu ben sana sonra soracağım, programdan sonra tamam. soracağım. <gülüyor> o renkleri ve kuşağını. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Katıldım eşlik ettiğin için. Çok keyifli bir sohbette. Benim İyi için de öyle. Geldin. Çok teşekkürler. Ee, bugünkü konum gördüğünüz gibi kendi yolculuk insanı diyen, ve kendi başarısını kendine yaklaşmak olarak adleden çok renkli bir konuktu. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta yepyeni bir konukla buluşmak üzere hoşçakalın diyorum. Mavi Kadın YouTube kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.